Ondalıklı sayıyı, basamak değeri ile açma. Bir sayı yazalım. 905,074 Bu sayıyı nasıl açabilirim? Bu sayı aslında neyi temsil ediyor? Bu sayıdaki basamak değerlerinin üzerinde düşünelim. Yüzler basamağında 9 var. Bu aslında 9 tane yüzlü ifade ediyor. Bunu 900 olarak yazabiliriz veya 9 çarpı 100 olarak da yazabiliriz. Onlar basamağında 0 var. 0 tane onluk, 0 ediyor. Dolayısıyla bu sayımızı etkilemiyor. Daha sonra 5 var. 5, birler basamağında. 5 tane birliği yani 5'i temsil ediyor. Bunu 5 veya 5 çarpı 1 olarak yazabiliriz. Şu ana kadar 905'i inceledik. Bu sayıyı, 900 artı 5 veya 9 çarpı 100 artı 5 çarpı 1 olarak yazabiliriz. Burada hem artı hem de çarpı işareti var. Hangisini önce yapacağımı nereden bileceğim diye düşünebilirsiniz. İşlem sırasını hatırlayın. Önce çarpma, daha sonra toplama işlemini yapmamız gerekiyor. Yani önce 9 ile 100'ü ve 5 ile 1'i çarpacak, daha sonra toplama işlemini yapacaksınız. Sayımızı açmaya devam edelim. Bir tane daha sıfır var. Bu sıfır, onda birler basamağında bulunuyor. Sıfır tane onda birlik. Dolayısıyla burası için sayımıza bir şey eklemiyoruz. Şimdi yüzde birler basamağına bakalım. Buradaki yedi, yedi tane yüzde birliği ifade ediyor. Bunu, yedi bölü yüz veya yedi çarpı 1 bölü 100 olarak yazabiliriz. En son basamaksa binde birler basamağı. Buradaki 4, 4 bölü 1000 veya 4 çarpı 1 bölü 1000 olarak yazılabilir. Dikkat edin. 9 buradan yüzler basamağından geliyor. 0 tane onluk var. Sonra 5 tane birlik. 0 tane onda birlik olduğu için, bunu aşağıya yazmadım. Sonra 7 tane yüzde birlik ve 4 tane binde birlik var. Sayının neyi ifade ettiğini açık şekilde yazdık, işimiz bitti.